Lan manyak bırak beni Ne istersen veririm Para mı istiyorsun? Herkes para istiyor da Hem beni öldürünce eline ne geçecek lan seni Ben de bunun intikamını alacağım tabii ki Ben kimin biliyor musun? Ben hırsızım Gittiğin bile, kardeşine Bugeda'ya Diğer kötü ama benim kim olduğumu zor. Muklaka sor, onlar sana benim kim olduğumu öğretecek olan. Anladın mı lan? Lan manyak Hırsız vs polis. Yeni bölümüyle, yeni günlerinde, yeni saatinde.